Tamam. Bu kaç? 1. Evet, masal abi. Abi masal bu 1. Aradan kaç kaç? Hı, tamam. Say bakalım masal. Bu kaç? 2. masal bu 2. 2. Aa sayılar bitmedi. Sayıları öğreneceğiz. Hı hı. Sonra oyun. Hadi gel bakalım. Hı hı. <gülüyor> Mastan Ne yapıyorsun sen yine ama <gülüyor> Oyun mu oynamak istiyorsun Evet. O zaman ne yapalım biliyor musun <gülüyor> Gel ben sana oradaki sürpriz yumurtalarla Sayı saymaya öğretim olur mu Olur Hadi gel bakalım Evet Mastan başla bakalım saymaya Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Süpersin. bay bay. Evet kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.